4 Haziran 2021, Antalya, Aksu, Pınarlı'dayız. Evet. Ee, yanımızda rekor gelişim müşterimiz Mehmet Durdu. Vernes Tarım'dan, ziraat mühendisi Murat Vernes. Ee, bu sırada Mart ayında e, dikimleri yapılırken tabandan rekor gelişim kullandık. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Ee, neler gördük? Videonun gelişiminden, e, sürecin devamına doğru bir kısaca özetleyebilir miyiz? Ya benim arazim 2000 metrekare. Hı -hı. 2000 metrekare de 1000 metrekare'sine... Rekord Arazi Pınarlı bileniyor. neresi diye geçiyor burası? Aksu, Aksu. Aksu Pınarlı. Pınarlı. Bir muhit ismi var mı? Onu da söyleyin. Bölge, mahalle anlamı, şey anlamında. Çamköy Pınarlı. Çamköy diye. Tamam devam edelim. Ee, i̇şte fidanlarımızı diktik. Diktikten 10 gün sonra, 15 gün sonra diğer bir dönümde Hı -hı. fidanların alçaklığı yüksekliği olduğunu gördük. Şimdi iki dönümün bir dönümüne sadece kullandık. Evet. evet. Onda sebebi şu. E, uzun yıllardır seyrediyorduk. Dedik ki bir deneyelim, görelim. Evet. İnternetten ee, gördüğümüz bir ürünü zaten. 1 de kara kullandık. mart ayında kullandık. Dikim yaptık. Evet. daha sonra ürünün daha iyi geliştiğini, oturakta gittiğini gördük. Hı hı. Diğer tarafta ise biraz dalgalanmalı sıralar farklı farklı olduğunu gördük gelişiminde. Tamam. İşte döler araları falan, da, falan nasıl oldu? Yani orayıyla burayı kıyasladığınızda yani oralarda ilk gelişte mesela başlamıştı. Biraz daha geniş sıralar Yani burası daha dar, orası geniş. Evet, aynen. Şimdi Mart ayında bu sene bir de hava iklim dengesiz gitti biraz. Evet. Her zamanki gibi. Şimdi bugün 4 Haziran'dayız ama hava hala geçen ay bir, e, sıcak, bir, bir soğuk. sıcak bir soğuk hatta iki gündür gene bir serinledi. Tekrar ısınıyor. Evet. Bir stres var. Ama bitkide tepe yürümesi vesairesi bunlardan bahsedelim. Çatallanması. Tepe yürümesi, çatallanması, tutması buraya oraya göre daha düzenli, daha düzgün. Bir de Murat Bey de. Kontrollerini yapıyor. Yani renkli anlamında da renk farklı evet. olduğunu. Evet. Renk farkı Yaprak vardı. Ağaçların yep... Siz de şöyle gelin. Yapraklarında renk farkı vardı. İsim neydi? Canip Durdu. Canip Bey. Ee... Rekor gelişimi kullandığımız bölgede daha koyu yeşilken diğer Hı -hı. taraflarda açık. sarı renkliydi. açık. Yani bu da klorofil oluşumunun evet, bitkinin daha bes... fazla olduğunu. Bitkinin beslenmesinin daha fazla olduğunu gösteriyor bize burada. Hı -hı. Bu yıl gübre kullanma oranında da düşüklük. Yani şöyle diyelim. Ee... Oldu. Toprakta kök sistemi çalışınca vermiş olduğunuz gübrenin alım oranı daha da evet. artıyor, daha faydalı ve dolayısıyla gübre ihtiyacınız da azalmış oluyor. Aynen. Aslında fazla gübre evet. vermiyorsunuz, verdiğinizi aldıra biliyorsunuz. Siz Aynen. ne söyleyebilirsiniz? Ya, aa, rahatlat rahatlatıyor yani. Rahatlatıyor. Evet, toprağın, fidan gelişimi konusu. Evet. Fidan gelişimi konusunda da güzellik var. Güzel. Efendim, ben söyleyeyim. Toprak e, alım gücünü. Su ile alakalı. Evet. Suyun emilmesi, sulama aralığı ile ilgili. Evet. O, onun em, emmesi için yani toprağa baktığınız yere göre nasıl şu an toprak durumu sizce? Ya burası valla şu anda yani tam keşfedemeyiz de. Hı hı. Ama su, yani meyve suyu ve... burada meyve iritmede sıkıntı yaşıyorduk sürekli, hı. sürekli yaşadığımız bir sorundu. E, bu hı. sefer yani bu ürünü kullandığında sonra böyle bir sorun yaşamadık. Çeşitle söyleyelim mi? Çeşitimiz verdi. Ee, şöyle gidelim biraz göstererek alttan. Alt kızarmış döllerden. Devam edelim. Siz anlatmaya devam edin. Yani renk sorunu da kırmızı olarak renkler de güzel. Aha. Renkler de Ser güzel Problem geliyor. Yaşamıyoruz Hı -hı. renkten dolayı. Burası aynı zamanda bir alçak sera. Çok Şöyle evet. Şöyle duralım. Sera'mız klasik Göstersin, bir sera zaten. Bu tarafı sol Öyle tarafı da göstereyim. Modern bir sera değil. Yani seranın çatı yüksekliği alçak. Evet Doğru modern mu? bir sera değil. Yer al, yer Eski tip da hmm. basık arazi bir da, arazi. Bölge olarak kışın şey durumu nasıl geçiyor? Ya şimdi şöyle bir şey var. İklim Mart durumu. Mart ayı, hani bahar ekimiyle kış ekimi her şöyle zaman durum, değişir. Kışın ekran. biraz daha e, yetiştirmek zor olur. Hı hı. Hani bahar'da derler ki mesela çiçeği olarak ne versen alır zaten ürün diye söylerler. Önemli olan zaten ürünü kışın yetiştirmek. Evet. Çünkü Aynen parayı evet. biz kışın kazanıyoruz. Aynen Yok zamanı, evet. var zamanı zaten var. Ya Doğru işte mu? Bunu, bunu bu ekimden sonra e, kullanırsak mesela Aha. bir tarafı, öbür tarafta anlayacaksınız. Peki, evet. onu anlayacağız. yani, yani izliyorduk, gördük şu anda e, izlediklerinizi gördünüz mü? Karşıladı gördük mı yani? farkını gördük. Şimdi, Tavsiye asat eder misiniz da, en azından? Sonu da bizi memnun ederse eğer Hı -hı. Şu görüntüde zaten edecek he, gibi görünüyor. Memnun ederse tonaj bakımından Hı -hı. O zaman Şimdi Mutlu e, oluruz Ürünün de kaliteli olduğunu Beslenebilen yani. Kökten beslenebilen Bir bitki de zaten e, Meyve doluluğu Hacım doluluğu zaten evet. fazla oluyor. Bunu bütün e, Yıllardan beri söylüyoruz Aynı kasada mesela Buradan bir kasa yapın, oradan bir kasa yapın. Tarttığınızda arasında bir %10 mutlaka fark oluşur. O bile yetiyor evet. yani. Aslında Olabilir bu büyük astronomik yani. rakamdır yani. Söylediğim. Evet. Olabilir. Ee, Murat Bey, siz var mı ekleyeceğiniz, burayla ilgili gözlemleriniz vardı? Ee, benim de burada eklemek istediğim şey, dediğim gibi burası biraz alçak sayılabilecek bir serap. Ve Nasıl bir dezavantajı olur alçak seranın? Mart ayında dikildiği için bu hı hı. sera içerisindeki sıcaklık değerleri bitkinin stres yaşayabileceği Strese seviyelere çıkabilir. müsait hale getiriyor. Ee, bu aşamada rekor gelişimin toprakta kullanılmış olmasıyla su dengesini iyi sağlayarak köklerin e, bitkiye, yukarıdaki meyve ve yapraklara dengeli bir şekilde suyu iletmesine yardımcı olacağı için evet. rahat bir sezon geçirmesine olanak sağlayacaktır. Ki bu da Anladım. zaten gerçekleşmiş gözüküyor. Benim bundan 12 gün önce yaptığım ziyarette burada e, yaprakların koyu olduğunu, meyvelerin renginin yine koyu olduğunu, tutuş e, şeklinin de gayet iyi olduğunu görmüştük. Evet. Bugün geldiğimizde de renginin, meyve renginin gayet iyi olduğunu da müşahede ettik, gördük. Şu anda her şey iyi gidiyor gözüküyor. İyi gidiyor, ki gözüküyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları biraz daha artacakken toprak neminin ve şeyin önemi daha da ön plana çıkıyor. Ön Biz da. burada yine rekor gelişim sayesinde başarı sağlayacağımıza inanıyorum ben de. Tavsiye eder misiniz? Mehmet Bey? İlk Allah gözlemleriniz kullandınız. Yani öncelikle Aksu Türkiye'deki yani. Seracılara tavsiye ederiz. Siz, Bize bu ürünü şey, tanıştıran işte Vernez Bey'e de teşekkür ederiz yani. Tavsiye ederiz yani. Şöyle tavsiye ederiz. E biz bu şeyi gördük, farkı gördük. Farkı evet. gördüğümüz için, öbür tarafla bu tarafın farkını gördüğümüz için, biz bunu, e, üreticilerini üreticilerini veririz, tavsiye bunu ediyoruz kullanması için tavsiye ediyoruz. Şimdi bizim e, evet, dediğim gibi, bunu evet. yani, ya bizim... bu ekimde bilemediğimiz gibi, öbür ekimde oraya kullandığımızda daha açık ve net orjinalı. Şimdi zaten aynı serada aynı çeşit. yani. Aynı çeşit. Biz Ürün. bu ürünü kullanarak, sadece ee, rekor gelişim ürünü kullanarak bunu yetiştirmelik. Diğer ürünlerimizde de zaten şöyle, kullandık. Şimdi şöyle, evet. onu şöyle özetliyoruz tabii ki. Burada gübreleme, taban gübrelemesi, koruması vesairesi Aynen. işçiliği mutlaka Aynen. olacak. Burada her şeyin aynı olduğu yerde bu bölümde sadece rekor gelişim var. Arada bir fark var. Evet. Her evet. şey aynı. Bu da size zaten o pozitif sonucu gösteriyor. Evet. Ee, biz teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz. Bol bereketli olsun. Biz İnşallah bir dahaki sezonlarda. Aynen size tavsiyemiz ya. tabii ki Rekor yaprak gübresi ve rekor damlama gübresini de mutlaka kullanmanızı öneririm evet. program halinde. Evet. Spesifik ürünlerdir. Alacağınız, aldığınız sonuçların daha iyisini ve daha devamlı şekilde olmasını sağlar. Ya, ve, mesela, kazancınızı arttırırsınız. Gibi, öbür tarafta da biz bunu kullanmayı yani istiyoruz yani şöyle istiyoruz. İnşallah. E, Burayı kullandık yani buradan. E, burada denedik. Bir şey öğrenememiş gibi görünüyor normalde. Hı hı. Yani. Ama işte normalde öyle demeyelim, ya neden öyle demeyelim, demeyelim biliyor musunuz? De, öyle demeyelim de. Şöyle şimdi her şeyden. şeyin aldığı o aynı olduğu bir yerde bakın, Bahar değerlendirmeyi, için. şimdi bakın evet. burada kış dönemi yapıyorsunuz bu ha. işlemi, zor dönemde Murat evet. Bey az önce onu anlattı. Ee, her şeyin aynı olduğu bir bütün de farklı, sadece rekor gelişim kullandığınız yerde fark görüyorsunuz. Ha, fark gördük ya. Yani. Bu buna bağlı yani bu başka bir şey gördük. atmadıysanız, yer evet. yere attığınız şeyden Gübrelerimiz ee, her türlü aynı, değişiklik bir şey yok. Biz buradan yok. Fark sadece... bütün Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz, üreticilerimiz izleyecekler. Herkese Aynen. selamlarımızı selam sunuyoruz. Kolay gelsin. Selamlar. Bütün çiftçilerimize selam olsun. Sağ olun.